Hoş geldiniz. Enerji korunumu ile alakalı başka bir problem çözeceğim. Şimdiye kadar yaptığımız her şey de daha öncekilerde enerji korunumu yasası ile enerji korunmuştu. Bunun sebebi de sistemde rol alan her kuvvetin korunumlu kuvvet olmasıydı. Ama şimdi sürtünmenin de işin içine girdiği bir soru çözeceğiz ve enerjinin bir kısmının sürtünme ile kaybolduğunu göreceğiz. Ayrıca bu enerjinin nereye gittiği hakkında da biraz düşüneceğiz. Evet, bu problemi Oregon Üniversitesi'nin web sitesinden aldım. zebu.uoregon.edu Elimizde toplam ağırlıkları 90 kilo olan bir bisiklet ve bisikletçi var. Yani kütlemiz 90 kilo olsun ve 500 metre uzunluğundaki bir tepeden harekete başlıyoruz. Tepenin evet, çizeceğim şekle benzer bir şey olduğu anlaşılıyor sorudan bu şimdi. Bu çizgi hipotenüs ve 500 metre uzunluğunda. Yani, yerden tepenin en uç noktasına kadar olan uzaklık 500 metre. Ayrıca tepe yatayla 5 derecelik bir açı yapıyor. Evet, ve bu tepeyi şimdi çözdüğümüz diğer problemlerdeki kama gibi düşünebiliriz. Güzel. Ortalama sürtünme kuvvetinin 60 Newton olduğunu varsayıyoruz. Soruda sürtünme katsayısına bahsedilmiyor ve bundan dolayı cisme etkiyen, cisme etki eden ve yüze dik olan kuvvetin büyüklüğünü tabii ki hesaplamak zorundayız. Soruda bize sadece sürücünün hareket yönüne ters etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü verilmiş ve biz sürtünmenin ne, neden kaynaklandığı hakkında şimdi biraz düşünelim. Bildiğimiz gibi sürtünme kuvveti neydi? 60 Newton'du ve tabii ki sürücünün hareket yönüne zıt. Ve soruda bize zemine ulaştığında, sürücünün hızının ne olacağı soruluyor. Sürücü tepenin en uç noktasından, uç noktasından ve durgun halden harekete başlıyor. Sürücümüz bu ve sürücünün son hızını hesaplamamız gerekiyor. Bu problem, bir dereceye kadar potansiyel enerji problemidir ve ayrıca kesinlikle mekanik enerjinin korunumuyla da alakalı bir problem. Şimdi, sürücü harekete başladığında, enerjinin ne olduğunu hesaplayalım. Şimdi sürücü tepenin uç noktasından harekete başlıyor ve bu durumda kesinlikle potansiyel enerjiye sahip değil mi? Yani durgun halde olduğundan dolayı kinetik enerjiye sahip değil. Peki potansiyel enerjisi ne kadardır? Potansiyel enerjinin kütle çarpı çekimi ivmesi çarpı yükseklik olduğunu biliyoruz değil mi? Verileri yerine koyalım o zaman. Kütleyi ne aldık? 90 alıyoruz. Yer çekimi ivmesi ise 9,8 metre bölü saniye kare. Yüksekliği bilmiyoruz ve hesaplamak için biraz trigonometriye ihtiyacımız olacak. Çizdiğim bu şeyin şimdi üçgen olduğunu düşünüyorum ve yüksekliği bulmamız gerek değil mi? Şimdi yüksekliği bulmamız için bu üçgenin dik olan kenarının uzunluğunu hesaplamamız gerekiyor. Bakalım. Hipotenüsün uzunluğunu ve açıyı biliyorum. Bu açının sinüsü karşı bölü hipotenüse eşit. Yani sin 5'in değeri yükseklik bölü 500'dür. Yani biraz işlem yaparsak şimdi yüksekliğin ne olduğunu kolayca bulacağız. Bu denklemi başka bir şekilde yazarsak nedir? 500 çarpı sin 5 sinüs 5 yüksekliğe eşit. Peki sinüs 5 nedir? Sinüs 5'in değeri 0,187'dir. 0,087 Peki, 500'de 0,087'yi çarptığımızda ne elde ederiz? Evet, Google'dan hemen bir hesap makinesi kullanacağım. 500 çarpı 0,0087, 43,6'ya eşitmiş. Yani tepemizin yüksekliği 43,6 metreymiş. Şimdi potansiyel enerjiye hesabına geri dönelim kütleyi ve yer çekimi ymesini biliyoruz ve yüksekliğimiz de 43,6 metre. 90 çarpı 9,8 çarpı 43,6 ne ediyor? 38,1455 ediyormuş. Yani potansiyel enerji 38,1455 joul ya da newton bölü metredir. Şimdi bu soruyu size soruyorum. Yere ulaştığımız zaman sahip olduğumuz bütün enerji kinetik enerjiye dönüşür mü? Yaklaşık olarak evet. Sürtünme kuvveti de var ve, ve sürtünmenin mekanik enerjiyi tükettiğini düşünebilirsiniz değil mi? Bu kuvvetlere korunumlu olmayan kuvvetler diyebiliriz. Çünkü cisme etkiyen bütün kuvvetler korunmamıştır. Öyleyse sahip olduğumuz potansiyel enerjiye toplam enerji diyelim. Toplam enerji yerine ilk enerji yazalım. İlk enerji, sürtünmede kaybedilen enerji artı son enerjiye eşit. Sistemin ilk enerjisini biliyorum. Bisiklet sürücüsünün sahip olduğu potansiyel enerji, yani sistemin ilk enerjisi yuvarlarsak 38.500 jüldür. Şimdi sürtünmeyle kaybedilen enerjiyi hesaplayalım. Bu enerji, sürtünmenin yaptığı işin negatifine eşittir. Yani negatif iş derken neyi kastediyorum? Sürücü bu yönde 500 metre alıyor, değil mi? Yani uzaklık 500 metre. Ama sürtünme cisme bu yönde etki etmiyor. Hareket esnasında sürtünme uzaklıkla ters yönde olacak şekilde cisme etki etti. Cisme etkiyen kuvvet uzaklıkla ters yönde olduğu için iş negatif olur. Başka bir şekilde düşünürsek, ilk enerji artı sürtünme kuvvetinin yaptığı iş son enerjiye eşit. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş negatif bir büyüklüktür ve bundan dolayı bu işi alıp eşitliğin diğer tarafına atabiliriz. Ve öyle yaptım. Şimdi sistemde sürtünme kuvvetinin olduğuna emin olmalısınız. Yani son enerjinin ilk enerjiden daha az olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Bizim ilk enerjimiz neydi? 38,5 kilojüldü Kilojul. Bu durumda sürtünmenin yaptığı negatif iş, negatif iş nedir? Hipotenüs 500 metredir. Ve 500 metre boyunca bisiklet 60 Newton büyüklüğündeki bir kuvvet tarafından geriye doğru itilir. Değil mi? Şimdi enerji kuvvet çarpı uzaklığa eşittir. Sürtünme kuvvetinin yönü hareket yönüne ters olduğundan dolayı sürtünme kuvvetinin değeri eksi 60 olur. Ve 500'le çarparsak son enerjiyi buluruz. Peki işlemi yaparsak sonuç ne olacak? 38.455'ten 30.000'e çıkaralım. Bunu kafadan yapabiliriz, aklımızdan yapabiliriz. 8.455 Joule çıkar. Sürücü bu zamana kadar deniz seviyesine indi. Yani bütün enerji kinetik enerjiye çevrildi. Kinetik enerjinin formülde bildiğiniz gibi 1 bölü 2 çarpı m çarpı v karedir. Şimdi kütleyi biliyoruz. Sürücünün kütlesi 90 kilo. Değil mi? Sürücü ve bisikletin beraber kütlesi 90 kilo, o zaman m yerine 90 yazarız. 90 çarpı 1 bölü 2, 45. İki tarafı da 45'e bölelim şimdi. 8455 bölü 45 nedir? 187 virgül 9'a eşit, yani v kare, v kare 187 virgül 9'dur. Şimdi her iki tarafın karekökünü alınca hızı 13 virgül 7 olarak buluruz. Son hız 13,7'dir. Evet, şimdi son hız 13,7 metre bölü saniye Birim Birimde yazalım. Bu problem gerçekten daha ilginçti çünkü enerji tam olarak korunmadı. Enerjinin bir kısmı sürtünme kuvveti tarafından yok edildi. Aslında bu enerji boşlukta kaybolmadı tabii. Ne oldu? Isıya dönüştü. Mesela zımpara kağıdının üzerinden aşağı doğru kayarsanız ne olur pantolonunuz delinebilir, en azından pantolonunuz delinmese bile ısınırsınız değil mi, bir sıcaklık hissedersiniz. Burada da özellikle yani sürtünmeye sebep olan özel bir sebep yok ama sonuçta bisikletin tekerlekleri daha doğrusu lastikleri yerle temas ediyor, o yüzden oradan bir sürtünme kaynaklanıyor. Bisiklet ve bisikletçi havayla temas ettiği için orada da bir sürtünme var. Yani sonuçta sürtünme bir miktar enerji kaybına tabiatıyla sebep oluyor. Evet, bundan sonra sadece mekanik enerjinin korunumu ile uğraşmayacaksınız. Sürtünme kuvvetini içeren sorulara da bakabilirsiniz.